farz kılmış. Yine helal ve haram alametini iman isminin varlığına ve yokluğuna bağlamıştır. Sonra imanlı olmakla beraber günah fiilleri işleyen kimseleri bu ibadetlerde başkalarına ortak etmiştir. İmanlı olmakla beraber günah işleyen kimseleri yani günahkar müminleri bu ibadetlerde başkalarına ortak etmiştir. Dolayısıyla iman isminin günahkarlardan uzaklaşıp Kaybolmadı, sabit olmuştur. Bu uzaklaşma, kaybolmaya dün dikkat etmiştik. Yani harici ve muhteşemlerin dediği iman işleyen kişi müşrik veya kafir olur veya imandan uzaklaşıp e, menzileye gelir anlayışları yanlış olduğu sabit olur. Ayrıca iman isminin nispet edildiği hale ilişkin açıklama akıllı kimseyi sözü uzatmaktan müştahini yıkılacak ölçüde daha önce yapılmıştı ne denilmişti? İman ismi tasdik eden kimsede bulunur. İman tasdik bir. Buna dair açıklama yapılmıştı. Bu açıklamalar akıllı kimseyi sözü uzatmaktan mühtaniye yıkılacak ölçüde daha önce yapılmıştı. Sonra nakilcilerin şefaatin ispatı konusundaki icma, yani nakli, temel bilgi kaynağı olarak kullanan tefsirciler, habisciler, onların e, şefaatin ispatı konusundaki ittifak etmeleri Ümmetin ehli kıbleden olan ölülerin cenaze namazını kılmaları ve onlara bağışlanma ve merhamet dileme geleneği de nesilden nesile devam etmesi, sahih haberleri yalanlamaya ve doğru rehberliğin önderlerine muhalefet etmeye gönlü razı olmayan kimseler için delildir. Bir, tefsir ve hadis gibi rivayeti kullananların şefaatin olduğuna dair ittifakları, Ehli kıbreden, vefat edenlerin cenaze namazının kılınması. Üç, onlara Allah rahmet etsin diye bağışlanma ve dua edilmesi. Ve e, nesilden nesile uygulamada bunun bu şekilde devam etmesi. Nesilden nesile mütevatil haberi gibi bu uygulamanın devam etmesi. E, sahih haberleri yalanlamaya ve doğru rehberliğin önderliğine muhalefet etmeye, gönle razı olmayan kimseler için delildir. Evet, bir dakika, şu katsabı kapatayım, mesaj geliyor sürekli. Sonra, mutezrenin büyük günah işleyenlerle ilgili olarak bir yandan Allah'ın rahmetinden ümidin kesilmesi gerektiğini söyleyip diğer yandan onlardan küfür ismi nefk etmesi ve kafir olduklarını kabul etmemesi şu ayet gereğince şerifli bir yaklaşımdır. Günah kişiler, imanlı çıkarlar ama kafirle denilmez. Kafir ismi onlara nispet edilmez, denilmesi şu ayet gereğince çelişkili bir yaklaşımdır. Kafirler topluluğundan başka hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Çünkü Allah bu ayette küfür Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyi birleştirmiştir. Kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Demek ki kafirler topluluğu sadece Allah'ın umut i̇şte bu ayette küfür ile Allah'ın rahmetinden ümit kesme bir araya birleştirilmiştir. Dolayısıyla birini kabul eden diğeri de kabul etmelidir. Kafir ise Allah'ın rahmetinden ümit kesmiştir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmişse kafirdir. Gibi biri diğerini gerektirmelidir. Bize muhtezilere göre büyük günah işleyen kafir olmadığından bize düşmanlıkçı evet. ve muhtezilere bile günah işleyen kişiye kafir ismi verilmediğinde zira küfür örfte yalanlamak demektir. Evet, ve büyük günah işleyen tasdik sebebiyle Allah'ın affını umduğu ve azabından korktuğu bir hal içinde olduğundan yine Rabbinin rahmetinden ümmidini kestirenin sapık ve Allah'tan habersiz olduğunda büyük günah işleyenin yala, yalanlayıcı olmadığı sabit olmuştur. Şimdi tas, iman tasdik demektir. Büyük günah işleyen yananlayıcı, inkar edici, tasdiki inkar edici sabit olmuştur. Nelere dayandırdı? Büyük günah işleyen tasdik sebebiyle Allah'ın affını umar, azabından korkar bir hal içindedir. Yine Rabbinin rahmetinden ümürlüğünü kestiren sapık ve Allah'tan habersiz olduğunda büyük günah işlerinin yalanlayıcı olmadığı sabit olmuştur. Tasdik eden Af umar, azaptan korkar. Oysa e, rahmetinden ümit kesen kafir sapıp e, Allah'tan rahmetinden ümit keser. Dolayısıyla tasdik eden böyle değildir. Bundan dolayı da e, büyük günah işleyenin yalanlayıcı, inkar edici olmadı sabit olmuştur. Bu önemli bir mesele. Günah kişi inkar ettiği için, Allah'a asi olduğu için mi günaşlıyor? Yoksa e, nefsine psikolojik, sosyal çatıları sebebiyle Ayrı bir mesele. Diğer taraftan, gerçekte küfür örtmenin ismidir. Küfür etimolojisi, semantik, örtmek anlamında kullanılır. Büyük günah işleyen ise Rabbinin hiçbir nimetini örtmez ve hakkını inkar etmez. Kafir Allah'ın e, nimetini ve örttü, inkar ettiği için bu ismadır. alır. Oysa büyük günah işleyen Rabbinin hiçbir nimetini örtmez, hakkını inkar etmez. Dolayısıyla büyük günah içliğinin kafir olduğu görüşü geçersizdir. Benzer şekilde örfte, sözlükte işitmek ve tasdik etmektir. Benzer şekilde iman, örfte, yaygın kullanımda, mütevazir seviyesine giren yaygın kullanımda işitmek ve tasdik etmektir. Doğrulamaktır yani. Onun Allah'a hiçbir konuda yalanlamadığı sabittir. Günahçı deyen kişinin Allah'a yalanlamada sabittir. Dolayısıyla mümin olduğu sabittir. Yani burayı sözcükte yerine örf olarak korumak faydalı. Bu mütevâkür seviyesine gelen halktaki genel kabul ifade ediyor. Niye önemli? Yukarıda da benzer şekilde buna atıf yapılıyor. Gelemek, nesilden nesile aktarılma, ümmet. Bunlar mati ödünün sistemindeki mütevâkür haberi atfedilen kelimeler. E, öfte tasdik demektir iman, ee, onun yani günah işleyen kişinin Allah'a hiçbir konuda yanarlamadığı sabittir, dolayısıyla mümin olduğu sabittir. Sonra doğrusu şöyle söylemektir, bütün hariciler ve muhteziler büyük günah işledikleri takdirde kendilerine göre kâdil olur. Yani aslı bu, her ne kadar muhteziler, büyük günah işleyen imandan çıkar, yükle girmez demese de, Dese de e, imandan çıkarttığı zaman zaten ona kafir demiş oluyor. E, doğrusu, bundan dolayı şöyle söylemektir, tüm hariciler ve neticede Mu'teziler büyük günah işledikleri takdirde kendilerine göre kafir olur. Cehennemde kalmayı hak eder. Onların dışındaki İslam mensupları ise şu sebeplerle bu düşünceyi kabul etmezler. Hariciler ve Mu'teziler imandan çıkartıyor. Hariciler direkt kafirdir diyor, muhtezile menzilet edil diyor ama her ikisi de imandan uzaklaştırıyor. İman ismini ondan alıyor. Onların dışındaki İslam mensupları e, aşağıda sayılacak gerekçeler sebebiyle bu iki mezhebinin düşüncesini kabul etmemiştir. Bir, vardı mı? Var. Tamam. 1- Mu'tezile ve hariciler büyük günah işleyenlerin cehennemlik olduğunu söylemek suretiyle Allah'ın rahmetini engellemişlerdir. Mu'tezile ve hariciler Allah'ın rahmetini engellemişlerdir. Bu da biraz önce zikrettiğim ayet yani kafirler topluluğundan başka hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez ayeti gereğince ve yine şu ayet mucibince küfrün niteliğidir. Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenler, işte onlar benim rahmetimden ümidi kesmişlerdir. Allah'ın ayetlerini ve O'na kavuşmayı, ahireti inkar edenler, işte onlar benim rahmetimden ümidi, ümidi kesmişlerdir. Şu halde iki grubada, Mutezile ve Haricilere, küfür ve cehennemde ebedi kalma ismi gerekli olmuştur. Allah'ın ayetlerine inananlara gelince, onlar Allah'ın affedici, bağışlayıcı ve merhametli olarak niteler ve bu nitelikleri sıfatlara ona nispet ederler. Dolayısıyla ümit olanlar bunlardır. Onlar hakkında küfür ve ebedi cehennem azabı şehadetine bulunmak caiz değildir. Öyleyse herkes şu ayette belirtildiği üzere kendi görüşünün sonuçlarını yüklemiş oldu. Herkes şu ayette belirtildiği üzere kendi görüşünün sonuçlarını olur Kendi görüşünün sonucunu yüklenmiş oldu Onu yöneldiği yöne sevk eder ve cehenneme atarsın Onu yöneldiği yöne sevk eder. Tercihiyle gittiği yöne götürür ve cehenneme atarsın 2 İki, ikinci olarak mutezile ve haricide Allah'ın rahmetini daraltmış ve onu bir günahı sığdırmayacak hale getirmiştir. Yani yukarıda kadar geçmişte e, amelleri Büyük günah ayrımı yatmadan eşitledikleri için bir günah işlemek sebebiyle imandan uzaklaştırdıkları için Allah'ın rahmetini daraltmış ve onu bir günahı sığdırmayacak, bir günahı bile kabul etmeyecek hale getirmişlerdir. Çünkü büyük olmayan günahlar sebebiyle azap edilmesi caiz değildir. Çünkü büyük olmayan günahlar sebebiyle azap edilmesi caiz değildir. Burada kastetli şey ne? Ebu Zünnet'e göre, yani Ebu Hanife ve öğrencilerin aktardığına göre e, Allah küçük günah sebebiyle de azak edebilir. Küçük günahtan da affedilmesi gerekir. Bu e, küçük günahlar büyük terk edilirse otomatik affedilir diyor. E, bu durumda azap edilmeyecek günahlar konusunda Allah'ın rahmetini ve affedilmeye gerek olmayan şeylerde ise Allah'ın affının bir hikmeti anlamıyor affedilemeyecek günahlar konusunda örneğin küçük günahlar Allah'ın rahmetinin ve affı edilmeye gerek aff rahmetinin ve affedilmeye gerek olmayan şeyler de Allah'ın affının bir hikmeti yoktur. Dediğime dikkat ediyor. Mütevile bir zaman, o günah ortadan kalkar. Siz neye diye düşündürdünüz? Günahlar için menenin gerek kalmıyor. Buna karşılık ilahi kazavı ve öfke hikmet yönünden azap edilmesi caiz olan her günahı sığdıracak kadar genişletmişlerdir. İlahi azabı, Allah'ın kadabını, hikmet yönünden, azap edilmesi caiz olan her günahı sığdıracak kadar genişletmişlerdir. Şu halde onların görüşüne göre ne vardır, ne de rahmet. Şimdi rahmet niye yok? Küçük günahlar içinde af dilemesi gerekiyor gerek yok. Zaten ismini dedikler için rahmet etme imkanı kalmamış gibi görünüyor. Af yok diyor. Çünkü tevbe şak koşuyorlar. Tevbe etmeden af olmaz diyorlar. Bu anlayış sebebiyle ne af imkanı kalır ne rahmet. Bu görüşün hakkı da mahrumiyettir. Kendileri böyle düşündüğü için de hakları bunlardan mahrum kalmaktır. Allah'ı rahmet genişliği ve af büyüklüğü ile niteliyenlere gelince Allah'ın rahmeti geniştir, affı geniştir diye niteliyen mezheplere gelince, onların hakkı bağışlanma ve affedilmedir. Buna dair bir hadis de var, siyahımız. Ee, Kulun beni nasıl tanıyorsa ona öyle muamele ederim. Onlar ne, af, ne rahmet gibi düşündükler için onların hakkı mahrumiyettir. Allah'ın rahmet genişliği ve affı büyük bir ile tanıyanlara gelince, onların hakkı bağıştırma ve affedilmedir. Çünkü bağışlanma ve affet, affetme ile nitelenen her kimse, Allah için haricilerin ve mutezilerin nitelendiği bir şeylerle nitelenmekten daha maflıdır. Bağışlanma ve affetme ile nitelenen her tümler kimse, Allah için haricilerin ve mutezilerin nitelendiği bir şeylerle nitelenmekten daha maflıdır. E, buralar C yazdım, del. Muhat-ı görüşünü karşılıklı eleştirerek çözmeye çalışıyor. 3- Allah Teala şöyle buyurmuştur. İnkar edenlere tutumlarından vazgeçerlerse geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyler. İnkar edenlere tutumlarından inanç tutum, inkar tutumlarından vazgeçerlerse geçmiş günahlarının bağışlanacağını söyler. Halbuki kendisiyle vazgeçme fiilinin gerçetleştiği şeylerin sınırsız olması, bütün taatlara ulaşmak ve tüm emirleri yerine getirmek haricilerin anladığı şekilde mümkün değildir. Evet, bu ayet nasıl anlaşılacak? İnkel edenlere tutumlarından vazgeçerler zevk etmiş günahlarının söyle. Tutumlar derken inanç ve amelideki tüm tutumlarıma yoksa inançtaki mı? yoksa amelideki tutumlarıma kendisiyle vazgeçme fiilinin gerçekleştiği şeylerin sınırsız olması, inanç, amel, ikisi beraber çok sınırsız olması, bütün taatlara ulaşmak, tüm farzları yerine getirmek ve bütün emirleri yerine getirmek çok geniş. Haricilerin anladığı şekilde onlar taatları böyle düşünüyorlar, iman hatı, amel, hepsi beraber bu yerine getirmek mümkün değildir. Çünkü buna hayat yetmez. Dolayısıyla ayette sözü edilen vazgeçme, tutumlardan vazgeçme, belki hangi tutumdan vazgeçme gerçekleşmemiş olur. Muhtezilerin düşüncesine göre de böyledir. Onlar da amelleri, imandan saygı için onlara göre de bu böyledir. O halde şu sabit olmuştur. Ayette söz konusu edilen vazgeçme, tutumdan vazgeçme, herkesin her zaman yapabileceği şeydir ki o da bütün küfür ve günah türlerinden sakınmak. Allah Teâlâ'ya ve kişinin inanması gereken her şeye inanmaktır. Yani küsür ve günah türlerinde, kürşik gibi, inançla ilgili şeylerden sakınmak, Allah Teâlâ'ya ve kişinin inanması gereken inanç konularına inanmaktır. O buraya göre, inkar edenlere tutumlarından vazgeçerlerse, geçmiş günahlarını başlanacağını söyle, demek ki Maturid'e göre inkar edenleri inanç tutumlarından vazgeçerlerse, küsur teklif edip imana girerlerse, Geçmiş günahlarının başlayacağını söyle. Ki uygulamada böyle olmuş zaten. İnanan kişilerin gitmişi silmiş. O halde şu sabit olmuştur. Ayette söz konusu edilen vaat geçme, herkesin her zaman yapabileceği şeydir ki, o da bütün küfür ve günah türlerinden sakınmak, Allah Teala'ya ve kişinin inanması gereken her şeye inanmaktır. Bu, mutetremin yaklaşımına göredir. Zira onlar küfür ile iman arasında bir menzile konu daha belirlememiştir inançla ameli birleştirmek, kariciler de var, mutezire de var. Mutezilerin yaklaşımına göredir onlar küfür ile iman arasında bir menzile konum daha belirlemişlerdir. Yani imandan çıkar, küfür girmez, arada bir menzilde kalır demişlerdir. Allah Teala ise ayette zikredilen bağışlanmayı küfürden vazgeçme şartına bağlı olarak vaat etmiştir. İnkar edenlere tutumlarından vazgeçerlerse geçmiş günahlarının bağışlayabileceğini söyler. E, Muhtesire, küfür küfürle iman arasında bir menzile bir konum daha belirlemiştir. Allah Teala ise ayet ve ziltledilerinin bağışlanmayı küfürden vazgeçme şartına bağlı olarak vaat etmiştir. Şimdi bura umun mu, sus mu diye düşünmüştük. Burayı netleştirdi. Küfürden vazgeçme. Tüm tutumlardan değil de, günah tutumlarından vazgeçme şartına bağlanmıştır. Bu yüzden e, büyük günah işleyenin bağışlanmış olması gerekir. Ezeb, özellikle de kafir küfürden vazgeçmekle beraber büyük günah işlemiş ise. Böylece Muhtezidem'in ebedi azabın genelliği yani müminlerin kapsadığı iddiası sebebiyle azap ve bağışlanmanın reddedilmesi sonucu doğar. Muhtezidem ebedi azabın genel umumiyetini kabul etti. Ne demek? Tövbe etmeden bir kişi bir mühürlüğü tövbe etmediği için ahirette ebedi azaba kâbî gibi ortak müştâfı olur demek. Muğtadır'ın tövbe etmeyen bir mühürlüğüne azabın genellemesini kabul etmesi sebebiyle azap ve bağışlanmanın reddedilmesi sonucu çıkar. Yani buna göre kişi tövbe edecek, tövbe etmezse Allah affetmez sonucu çıkar. Allah'ın bağışlaması reddedilmiş olur. Sonra muğtadır'a şöyle deriz. Yani Muhtazire'nin işte zayıf kaldığının noktası varsa duanın önü kapanmış oluyor. Allah'ın aklının önü sınırlanmış oluyor. Sonra muhtazire'ye şöyle deriz: Sizin büyük günah işleyen iman ismiyle ne tek ismiyle isimlendirilir. Büyük günah işleyen ne mümin ne kafir denir. Söylülürse de ilgili olarak. Acaba siz büyük günah işleyeni bu iki isimlerin hiçbirini hak etmediği için mi? iki isimden biriyle isimlendirmiyorsunuz. Büyük günah işleyeni ne mümin, mükafir demeyi istiyorsunuz. Acaba büyük günah işleyeni bu iki isimden hiçbirini, yani mümin ve kafir ismini hak etmediği için mi? Böyle söylüyorsunuz. Yoksa bu iki isimden birini hak ediyor da siz hangisi olduğunu bilmiyorsunuz. Mümin ve kafir denemez sebebiniz mümin ve ismini hak etmediği için mi, yoksa e, hangi ismi vereceğini bilmediğimiz için mi? Muhtemelen birinci seçeneği benimki da yani ona mümin ismi de kâfi ismi de verilemez diye düşünüyorsa, onlara şöyle denir, büyük günah işleyen iman esaslarının tamamına mı yoksa bir kısmına mı inanmıştır? Büyük kınaş, genç, iman esaslarının tamamını mı yoksa bir kısmına mı inanmıştır? Yoksa hiç inanmamış ve bu yüzden növüm geçersiz olmuştur. İman esaslarının tamamına mı bir kısmına mı inanıyor veya hiç mi inanmıyor? Neden iman ismini vermiyorsunuz? Birinci seçeneği kabul ederlerse iman esaslarının tamamına inanmıştır diye kabul ederlerse, birinci seçeneği kabul ederlerse Büyük bir bak etmiş ve kişiden istediği fiilin ismini nefret ve Rabbini bilememiştir. Çünkü kişiye gerçekleşmiş ismini nispet etmemiştir. İman ettiği halde iman birini vermediyse o zaman kişiye gerçekleşmiş ismini nispet etmemiştir. Bunu yapmak caiz olsaydı, kişi fiili yaptığı halde fiilin ismini yani imanın yaptığı halde iman ismini vermemek doğru, caiz olsaydı Doğruluk sevgileyen birinin, yani sadık olan birinin Allah'ın evinde gerçekte doğru olmaması caiz olurdu. Ayakta duran, ayakta durmamış, oturan, oturmamış, belli bir hale sahip olan kimsenin Allah katında öyle olmaması veya Allah'ın onu o şekilde bilmemesi caiz olurdu. Şu cümleleri hatırladırsanız, bunlar hükümetlerde aynı geçen yerler. Allah ayakta duran, ayakta duruyor ki, ayakta duruyor diyebilir. O kişi oturduğu zaman oturuyor olarak bilir. E, şimdi davranışları değişir. Allah'ın eli değişmez. Aynısı geçiyor köklerde. Oraya atık yaparak ayakta duran, oturan, belli bir hale sahip olan kimsenin Allah katında öyle olması veya Allah'ın onu o şekilde bilmesi caiz olmazdı. Söylediklerimizin zıtları da bildir. Yani Kişi inkar ediyorsa ona kafir demek gerekir. İnkar dönen kafir demiyorsa o zaman her şeyi her şey diyebilirsin. Bu da Mutezile'nin Allah'ı bilmemelerini belirtisidir. O zaman Allah rahmet ediyorsa Allah'a rahim dememen gerekir. Allah yaratıyorsa ona yaratıcı dememen gerekir. Bu şekilde her şeyde olabilir. Mutezile ikinci seçeneği benimsiyor. İşte şunu bilmelidir ki Allah Teala yani neydi o? İman esaslarından bir kısmına inanıyor, bir kısmına inanmıyorsa. Bilmelidir ki Allah Teala biz bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayız diyerek iman esaslarından bir kısmına inanan, bir kısmına inanmayan kimselerin tam anlamıyla kafirler olduğunu bildirmiştir. Dolayısıyla onların kafir olarak isimli gerekir. Yani büyük güreşliyen kişi eğer iman esaslarından bir kısmına inanıyor, bir kısmına inanmıyorsa onlara kafir vermek gerekir. O zaman ayette açıkken, niye bu ismi vermiyorsunuz? Bu haricilerin görüşüdür. Üçüncü seçeneği benim diyor iseler. Neydi o? Hiç inanmamışsa, hiç inanmıyorsa, üçüncü seçeneği benim diyor iseler, bu da düşük bir ihtimaldir. Yani günahkar, günahçlı emri müminin manifeslerinden benimsememesi düşük bir ihtimaldir. Çünkü Allah Teala bir kısmına inanan kimse hikayetli olarak isimlendirdiğine göre, hiç... Bir şeye inanma, yani kafir ismi vermek daha layıktır. aittir. Ee, bu ilkeyi iki delil desteklemektedir. Bir, Allah'ın insanlara dünya ve ahiret konusunda mümin ve kafir şeklinde ikiye ayırmış olmasıdır. Bu önemli. İki isim var. Ya yani mümin, üç de kafirdir. Ara bir isim yoktur. Dolayısıyla muhattislerin insanları üç kategoriye ayırması, mümin, fasıf, kafir. Fasıda da imanla küfür arasında diye tanımlaması Allah'ın sınırlarını aşmak sayılır. Böyle birine de şöyle söylenir. Allah size izin mi verdi? Yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Üçüncü kategoriyi nereden çıkarttınız? Ya da Yahudilere söylediği gibi şöyle söylenir. Siz mü daha iyi gidiyorsunuz yoksa Allah mı? Birinci ihtimal bu. Kişi inanç açısından müameni kafirdir. Münafık da kafirdir. Hünkarca'nın namdaki fası da kafirdir ama onun dışında ikidir. Üçüncü ihtimal nereden çıktı? İkinci olarak allah Teala muhkem ayetlerinde bir gruba küfür nisbet ederek o imanı mehbet etmiştir. Nitekim onlara allah Teala onlar mümin değildir buyurmuştur. Aklı başında hiç kimsenin aklına da onlar belki de kafir değildir diye bir düşünce gelmemiştir. Yani açıkça kafirse ayette geçtiği gibi onlar mümin değildir yani kafirdir de gelmiş e, Aklı başında hiç kimsenin aklına onlar belki kafir değildir, belki ara bir korumdadır diye bir düşünce gelmemiştir. Belkisi iman fiiline sahip kişilerin iman çoğutlanırsa, bu önemli, fiil olarak iman varsa, iman etme bilgilerin gerçekleşmişse o kişilerin iman soyutlanırsa, bu işlem ancak küfür sebebiyle yapılabilir. Küfür yoksa, iman fiil varsa o kişiye dönemini alabilir. Şuradaki mesele. İlk adetlerinde tutumlarından vazgeçerlerse, hangi tutum. Yani inanç tutumu mu, ameliyat inanç olarak görürseniz sıkıntı yok. Ameliyat ederseniz sıkıntı başlıyor. İman güvene sahip kişiden işte iman sorusu bu işlem küfür sebebiyle sahip ettikleri sebebiyle yapılabilir. verir. Muhtezile başta sorduğumuz ikinci soruya cevap verelim. İkinci soru neydi? Büyük günah işte iman istisnasını tamamını almalı. İlk kısmından ama önemli. Yoksa hiç kim inanmamıştır. Muhtecil'e başta sorduğum ikinci soruya cevap et. Büyük günah işleyenin iki isimden yani mümin ve kafir isminden hangisinin hak ettiğini bilmiyoruz? Bunu Allah bilir diyorsa tartışma zahmetine girmemiş olurlar. Büyük günah işleyen mümin mi kafir mi? Hangisinin hak ettiğini bilmiyoruz? Bunu Allah bilir diyorlarsa tartışma zahmetine girmemiş olurlar. Çünkü muhtecil'in bilmediği şeyler sayılamayacak kadar çoktur. Yani her bilmeyen kişiyle tartışmak olmayacağı için muhtazilerin bilmediği şeyler sayılamayacak birer çöktür. Bu şeyler hakkında onlara tartışmak gerekseydi bütün bir ömür boşa giderdi. Cahilde tartışmak ömür boşa götürür anlamında eğer bunu bilmediklerini gibi ifade ediyorlarsa onlarla bilmeyenle tartışmak bütün bir ömür boşa götürür. Sonra ümmet yine aynı şekilde turalarında ümmet, nesiller, nesil, örf. ümmet Aralarındaki görüş ayrılıklarına rağmen Büyük Günah şirk, küfür ve İslam isimlerinden birine sahip olduğu konusunda ittifak etmiştir. Ümmet mesela mesela, Büyük Günah işleyen kişinin şirk, küfür ve İslam isimlerinden birine sahip olduğu konusunda ittifak etmiştir. Yani Büyük Günah kişiye bir isim verilir. Burada ittifak etmişler. İsim ne olur da ittifak edilmiş ama bir isim vermek gerektiği konusunda ittifak etmişlerdir. Kim bu isimleri, yani mümin, müşrik, müslim kim bu isimleri şüpheyle konuşmamak adına geçersiz sayarsa, ümmetin ortaklaşa benimsediği ve kitap ve sünnetin gerektiğine şahitlik ettiği şeyi geçersiz saymış olur. Ümmetin bu şahitliği ise onu dikkat edinleyen ve izleyen ve de kalbi olan kimse elindeki şüpheleri söküp atacak mahallettir. Burada da Dikkat ederseniz gene e, kalbi olan kimse diye duygusal bir konuma at, atıfı yaptı. Yukarıdan da geçmişti. Buna da bir yukarıda. E, bunlara ünlete, devillere, gönlü razı olmayan kimseler için delil olmak demişti. Duygusal bir yönlü var. Gönlü razı olmak. Burada da benzer şekilde Müminet, aralarında itiraf olsa da büyük günah işleyen kişiye şirk küfür İslam yani müşrik, kafir, mümin Müslüman isimlerinden biri müllem konusunda ittifak etmiştir. Hangi isimlerle kişiler bu itiraf yapmıştır? Kim bu isimleri değil de adına geçersiz sayarsa, yani mümin değil, kafir değil, müşrik değil, hepsini geçersiz sayarsa? Ümmet'in ortaklaşa benimsediği ve, ve kitap ve sünnetin geçirdiğine şahitlik ettiği şeyi geçersiz saymış olur. Ümmet'in bu şahitliği ise onu dikkatle dinleyen ve izleyen ve de kalbi olan kimse mevzindeki şüphelerin sütüb atacak mahvreddedir. Ümmet'in şahitliği, buradan nöteralatik haber anlamında, nöteralatik haber şeklinde ümmet meselenmesiyle Müslümanlara isim vermiş. Kim bunu kabul etmezse buna aykırı davranmış olur. Sonra büyük günah işleyen kimseye mutlak şekilde falstık veya facir denilmesine gelince. Günah işleyen kişiye falstık ve facir denilmesine gelince. Bu konuda ihtilaf vardır. Yani büyük günah işleyen falstık, facir mi? Diğer mesele de bu isimlerine kastediyor. Falstık deyip kafirini kastediyor. Facir deyip kafirini kastediyor. Yoksa falstık, facir deyip günahkar, kastediyor. En kastedildiği gibi bir kılak konusu. Büyük günah işleyene kafir veya nisit diye kimseler. Yani kafir diyen hariciler, nisit diyen hariciler. Büyük günah işleyen hakkında fasık ve facil adını kullanırlar. Büyük günah işleyene mümin diye, yani hariciler kafir diyor ama fasık adını kullanıyorlar. O zaman fasık eşittir, kafir anlamında kullanıyorlar. Büyük günah işleyene mümin diye, Onların dışındaki ehl-i sünnet kurulu ise, büyük günah işleyene fasık veya facir demeyi reddeder ve benzer şekilde Allah'ın düşmanları adımı da reddeder. yani muhdetlerinin dışındaki ehl-i sünnet çoğunluğu ise, günahkar mümin der ama onlara fasık, facir demeyi reddeder. Çünkü fasık, facir ile kafir kastediyorlar. Benzer şekilde Allah'ın düşmanı adını da vermez. Bu da halde geçmişte, günah Allah'a, seyreden Allah'a karşı geliyor, inkar ediyor anlamında değil, inandığı halde günah işleyilir. Allah'ın düşmana adını da reddeder. Murtazile ise bu iki ismi, yani kafir ve müşeği, men için yaygın kullanımın aksine bu iki ismi, yani fasık ve facili uydurmuştur. Yani normalde ne demek uydurmuştur? Falsit ismini kullanıyor. Bununla mimandan çıktı, üstte girmedi, arada bekliye konum diye bir anlam yüklüyor. Oysa e, falsit, faci ve mümin dersiniz. Mümin, günahçılık anlamında kullanıyorsunuz veya kafir anlamında kullanıyorsunuz. mutezile ise e, yaygın kullanımın aksine bu ikisini de yapmıyor. E, falsit ve faci ve mimandan çıkar, üstte girmez, arada bekliye anlamı yüklüyor. Bu da yaygın kullanımın aksine Yapar iştir. Sonra e, Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar ayetiyle ilgili olarak haricilerin hatayı bağışlar. Yorumu yanlıştır. Çünkü hata günah değil ki bağışlarsın. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında bağışlar ayetiyle ilgili olarak haricilerin. Büyük günahın dışındakiler hatadır, yürümünü yapmışlardır. Hata günah değildir ki bağışlansın. Oysa burada ayette bağışlanmaktan bahsedilmektedir. Bağışlanmak için tövbenin kapalı şekilde şart koşulduğu ihtimali de yoktur. Yani bağışlanmak için tövbe ederlerse bağışlarız diye bir ifade de ayette yoktur. Çünkü tövbe şık de bağışlanmaktadır. Halbuki ayet şirk ile diğer günahları ayet etme hakkındadır. Buradaki, yani şu muhabbetin görüşü, Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Yani şirki bağışlamaz, bunun dışı bağışlayabilir. Yani şirki bağışlamaz, diğerlerini bağışlayabilir anlamında muhabbeti'ye göre. Ayrıcılar ise Allah kendisine ortak koşulmasını şirki bağışlamaz, hatalar bağışlar diye anlamışlar. Hata günah değildir ki bağışlarsın. Ayrıca ee, ayet, şirk ile diğer günahlara ayet etme hakkındadır. Şirk ile kurursanız diğerleri bağışlanabilir anlamındadır. Benzer şekilde yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarını öteriz ayetinde de kastedilen hata olamaz. Çünkü ayette örtmek tekfirden bahsedilmektedir. Oysa günah olmazsa örtülmez. Hata ise günah oluşturmaz. Örtme ise cezalandırılacak şey için söz konusu olur. Bu ayette ilgili olarak muhtezlerin yorumunun da doğru olması mümkün değildir. Zira onlar görüşü küçük günahın gerçekliğini kabul etmeye engel olmaktadır. Yani büyük günahtan kaçınması ancak küçükler olmak silinir anlayışı. Küçük günahın gerçekliğini kabul etmeye engel olmaktadır. Çünkü küçük günah Büyük günahdan kaçınan çilçeden muhteziğe göre bağışlanmış olarak sadır olmaktadır. Küçük günah büyük günahdan kaçınan otomatik silmektedir muhteziğe göre. Oysa ayette küçük günahlar ispat edilmekte sonra örtmek gelmektedir. Buna karşılık mutezile küçük günahları örtmüş değil bağışlanmış kabul etmektedir. Çünkü bağışlanmış günah örtülmüş günahtır ve bir süre varlığına devam ettirmesi başından itibaren bağışlanmış olduğu düşüncesini geçersiz kılar. Şimdi müterlimimizin şu 66'daki küçük günahla ilgili bir yorumu var. Ee, i̇ki ayrı tariki var biliyorsunuz. Betül Ahu dedi, Toprakolu Ağrı çocuğu. Bu da müterlimim sevgili söylediği var. Bu el hak yazdığındanlar, o doğru. Yani şeyin tabii doğru müterlimi derdim. 66 günah namında küçük günahın gerçekliğini kabul etmeyi engel olmaktadır. Çünkü küçük günah Büyük günahlar kaçınan kimselerin mutezileye göre otomatik olarak ee, silinmiş olmaktadır. Oysa yüzden ayette küçük günahlar ispat edilmekte, sonra örtüne gelmektedir. Buna karşılık mutezile küçük günahları örtmüş değil, bağışlanmış kabul etmektir. Çünkü bağışlanmış günah örtülmüş günahtan ve bir sıralardan devam ettirmesi başından itibaren bağışlanmış olduğu düşüncesini geçersiz kılar. Örtülmüş günah ise onu isteyen de bu günahı örtecek güzel bir fiilin hasıl olduğu günahtır. Örtülmüş günah, günahı örtecek güzel bir fiil ile örtülmüş günahdır. Nitekim şu ayette örtüler günahı işaret etmektedir. Komiteli'ye göre küçük günah, örtülmüş günah, muhatur diye göre e, güzel bir davranışla silinen, üstü örtüler güzel bir davranışla verilen günah örtülmüş, günahmış. Mitli, mitli, günah. Şu ayetler örtülen günah işaret etmektedir. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Yani yaptığı bir iyiliş, iyilik de kötülükünü Size bir ticaret mi? Örtmenin geçtiği yere kadar ayet. Eğer Allah yolundaki harcamalarınızı açıktan yaparsanız ne ala? Herkese ayette sabimî tevbeyle Allah'a dönün Örtmeyi temel teşkil eden ayet şudur. Şüphesiz, iyilikler ve de kilitleri gider. Örtülen günah hangisi? Muhakkabı'ya göre bu ayete dayanıyor. İyilikle, işte örtülen günahlar, örtülen günahlardır. Yoksa mültecilerin de ilgili küçük günah örtülen günah yorumunu kabul etmiyoruz. Sonra ayet, yasakla dayanık, büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştireceğiz. Muhtezilerin dediği anlama geldi. Zira Muhteziler, günahta ısrar eden kimseyi büyük günah işleyen olarak görür. Muhteziler, günahta ısrar eden kimseyi büyük günah işleyen olarak görür. Günahta ısrar etmeyen kimse ise günahtan tövbe eden ve pişman olan kişidir. Bu anlayış ise günahın ancak tövbe ile bağışlanacağı anlamına gelir. Halbuki bütün günahlar tövbe ile bağışlanır. Ne var ki ayetlerde büyük günahlar ve küçük günahlar ayet edilmiştir. Nitekim şu ki ayet böyledir. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Yasaklandığımız büyük günahlardan sakınırsanız. Görünen o ki Allah daha iyidir. Şirk ancak ondan tövbe edildiğinde bağışlanır. Diğer günahlar ise Allah'ın mutluyla bağışlanabilir veya iyiliklerle örtülendir. İşte burası muhabbetinin sonuç tespiti. Büyük günah küçük günah hangisi? Şirk Büyük günah e, tövbe edilmeden bağışlanmaz. Ama diğer günahlar, şirkinli içindeki günahlar Allah'ın lütfuyla bağışlanabilir veya başka iyilikler bile örtülebilir. Evet, kendi terbi edebilir. Ama Allah'ın lütfuyla bağışlanabilir veya başka iyilikler sebebiyle örtülebilir. Böylece Kur'an'ın büyük küçük günah ayrımı kabul edilerek doğru bir yaklaşım benimsemiş olur. Büyük ondan tövbe edildiğine bağışlanır. Diğer günahlar ise Allah'ın lütfuyla veya iyiydi tercih edildiğiyle Sonra ayet, yani yasaklandığını büyük günahlardan küçük kısık günahlarınızı örtümesiyle bir yerleştiriliriz. Umut ve haricilerin görüşünde çeşitli yönlerden geçersiz kılar. Bir, e, ne Muhtaçlar haricilerin görüşü. Muhtacılar, büyük günahdan kaçınırsa küçük günah otomatik silinir. Tevletine yapılan gerek yoktur diyor. Hariciler küçük, büyük ayrımı yoktur. Tevgünah büyük günahdır gibi düşünme. Bir, ayette yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız duyurulmuş ama sakınmayanların hükmünü açıklamamıştır. Yani ayette yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız diğerlerini ötesi geçiyor ama sakınmayan, Kişinin durumu ne olur? Belirtilmiyor. İki, büyük günahlar iki türlüdür. Biri, küfür ve yaranlama türleri gibi kendileri aracılığıyla kafirlerin aralarında farklılaştığı inanç alarındaki büyük günahlardır. Diğeri ise fiil aralarındaki büyük günahlardır. bu önemli. Günah iki türlü, matur gibi büyük günah. Bir, inanç alarındaki büyük günahlar, küfür yeşil. Bir de fiil alanındaki büyük günahlar. Büyük günahlar iki türlüdür. Biri küfür ve yalanlama türlülerindeki yani inanç alanındaki kendileri aracılığıyla kafirlerin aralarında farklılaştığı inanç alanındaki günahlardır. Diğeri ise fiil alanındaki büyük günahlardır. Bu büyük günahları bu günahlardan inanç yönünde sakınır. Şöyle ki bu, bu günah sahipleri bu günahlarda inanç yönünden sakınır. Şöyle ki, onları Allah'ın onları vahim değil ve günah kılmasına paralel olarak, vahim değil ve günah olarak görür. İşte bu sakınmadır. Ee, bu günah sahipleri derken Müslümanlardan, Müslümanlardan, büyük günah işlerden kişiler büyük günah işlerken bu günahları inanç yönünden istemezler Fiil açısından günah işlemiş olurlar. Büyük günah işlerken örneğin günah ederken Allah yoktur diye inkar gerekli yapmaz? Fiil açısından büyük bir günah işler. Şöyle ki, Allah'ın onları vahim, fiil ve günah kılmasına parmin olarak, vahim, fiil ve günah olarak görür. Bilir yani, günah işlerken de onun günah olduğunu. İşte bu sakınmadır. Öte yandan kişi bu günahları fiil yönünden işlemektedir. Ama, inanç yönünden Allah'a bilip günahı günah olarak inandığı halde, kişi bu günahları fiil yönünde işler. İşte bu suç işlemedir. Bildiği halde işlemesi, işte suç işlemedir. E, suç da burada kaynaklanıyor. Bilerek yapılan şey suçtur. Hata, en yapılan şey hatadır. Bilerek yapma sebebiyle işte bu suç işlemedir. Ne var ki ayette sakınmanın iki yönü, yani inanç ve fiil yönü belirtilmemiştir. Ayette nasıl geçiyor? Yasaklandığımız büyük günahlardan sakınırsanız diğerlerini örteriz. Yasaklandığımız büyük günah derken İnanç alanındaki büyük günahlar mı? Bir alanındaki büyük günahlar mı? Ayette netleştirilmemiş. Ayette sakınmanın iki yönü. Yani inanç ve fiil yönü belirtilmemiştir. Dolayısıyla ayette kastedilen anlam şu olabilir. Kişi inanç alanındaki büyük günahlardan sakınıyorsa ki bunlar şirk çeşitleri, yani şirk ve kübürdür. Allah onlar dışındaki günahları ilerleyip kimse için kişinin yaptığı iyilikler ve kendi kendiliğinin sebebiyle örter. İnsan ve beşikten uzak kalırsa onlar dışındaki dinarları dilediği kimse için kişinin yaptığı iyilikler ve kendi bütün yardsaması affedebilir. Nitekim bu durumu yukarıdaki geçen iki ayetin birinde örtme diğerinde bağışlama olarak açıklamıştık. Hangi ayet affediyor? Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Yani yaptığı iyilik sebebiyle veya Allah'ın minnet bu sebebiyle Bağışlar, örter. Nitekim bu durumu yukarıdaki geçen iki ayetin biriyle örtme, diğeriyle biri bağışlamak olarak açıklamıştır. Üç, ayetlerde Allah Teala cezaların miktarını belirtmemiştir. Göründüğü gibi Allah bir alanındaki günahlara seyyiat sadece misliyle cezalandıracağını bildirmiştir. Ee, evet, ayetlerde vurulanan Ebu Hanif'in vurulanda da misli meselesi var. Ee, Fiil alanındaki günahlar da misliyle cezalandırılacağına bildirilmiştir. Zehra kadar iyi karşılık, zehra kadar kötülüğe karşılık misliyle cezalandırılacağına bildirilmiştir. Şirk ve inatçılığa bağlı imkânın ceza karşılığı ise ebedi azaptır. Fiil alanındaki günahlara misliyle ceza öngörülmüştür. Güney alanındaki günahın, şirk ve kötülüğün cezası ise ebedi azaptır. Şüphesiz inatçılıkla inkar etmeyen ve kullukta Allah'a ortak koşmayan yani kafir ve müşrik olmayan kimsenin günahı bu iki suçu işleyen kimsenin günahından aşağıdır. hepralayalım Diğil alanındaki günahlara misliyle karşılık verilir. İnanç alanındaki küfür ve şirk, inanç alanındaki günahlara da ebedi ceza verilir. Kesindir ki kafir ve Müşriye verilen ceza ile fiil günahını isteyen kişiye verilen ceza aynı olmaz. İki suçu, işleyen günahı daha aşağıdır. Bilek inkar ve şirk hakkındaki doğru inanç, yani bunların büyük günah olduğu inancı, kişiyi Allah'ın sakındırdığı şeylerden korkmaya ve teşvik ettiği şeyleri bulmaya sevk etmiştir. İşte bu inanç kişinin başından geçen her şeyi örtemezsen şeydir. Kişi inkardan ve şirkten uzak kalıyorsa oradaki inanç zaten kişiyi uzaklaştırır. İşte bu inanç kişinin başından geçen her şeyi ölçüden her şeydir. Bu kişinin günahı birinci ne günahı. Yani inatçılığı ve kibri sebebiyle inkar eder ve Allah'a ortak koşan kafir ve misliğin günahı ölçüsünde olması mümkün değildir. Bil alanında günahçı derginin bil alanındaki günahını küfür ve şirk Günahı ölçüsünde olması mümkün değildir. Dolayısıyla cehennemde ebeli kalması caiz değildir. Ömerlenmenin olması sağlam. İnanç alamdaki günah, fiil alamdaki günah. İnanç alamdaki günahın cezası ebeli cehennem. Fiil alamdaki cezası ise misli ve ceza. Bu ikisinin aynı olması mümkün değildir. Dolayısıyla fiil alamdaki atarsa günahı olan için cehennemde ebeli kalması caiz değildir. O yani büyük günahları inanç da büyük günah, fiilde büyük günah şeklinde iki kategoriye ayırmadığımız takdirde iki mesele gündeme gelir. Tekrar geri gelelim. Yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız aylıkta ayrım yapamıyoruz. Eğer maturidi ayırdı, inanç da büyük günah, büyük günah diye. Eğer... Ee, İnançta ve fiilde büyük diye ikiye ayırmazsak iki mesele gündeme gelir. Bir, Allah'ın şu ayetinde verdiği sözünden dönmüş olup, kötülük işleyen kimse sadece onun misliğiyle de zarar verilir. Yani kötülük işleyen kimse misliğiyle de zarar verir. O zaman nasıl sözünden dönmüş olur? Kişi iman eder ama zina ettiğini düşünelim. Zinaya karşılık ebedi cehennemde kalması düşünülmez. Ama siz izleme edip olduğu yer düşünürseniz ebedi cehennemde kılacak dersiniz. O zaman fiile normalde misliğe ceza vermek gerekirken ebedi ceza verilmiş olur. O zaman ayette verdiği sözler verilmiş olur. Bilindiği gibi inanç çıkardır. Sonunda kurtulmak ve rahatlıkla oluşmak şartıyla bütün cezalar olarak çarptırılacak olsa onlara tahammül eder, onları seçer. Dolayısıyla böyle birinin kötülüğü, mislinin ebedi azap olduğu sabit olmuştur. İnat kafir ise ve dönmüyorsa o yüzden inat çılıyor. İmana da gelmiyor, kafir olarak devam ediyoruz. Onun cezası ebedi azap olduğu sabittir. Şimdi Allah Teala günahı bu kişinin kimden aşağı olan birine, günahı, kafir günahından aşağı olan birine kafire verdiği azabı mislimi yani ebedi cezayı verecek olsa ona istediği günahın mislimine fazla ceza vermiş olur. Buna karşılık iyi ki de hak ettiği cezayı almamış olur. O zaman kafire ebedi azap verip fiilte hata de ebedi azap verilirse o zaman e, kafir yeriyle aynı cezayı almış olur. Hak ettiği cezayı almamış olur. Oysa Hikmete göre onun cezalandırılması gerekmektedir. İnanç alanındaysa ebedi ceza alması, fiildeyse daha kısa gerekir. İkisi eşitse ceza hikmete uygun olmadığı anlaşılmış olur. Bu durum hikmete uygun değildir. Daha önce geçmişte muhatibine sistemine göre hikmet eşittir, adalet, adalet eşittir hikmet. İkisi aynıdır. Burayı adalet diye okuyabiliriz. Ona... Adalete göre tezaramlama gerekir. Bu durum adalete uygun değildir. Fark ne? İkisi aslında aynı. Adalet modül elinde bir şekilde için içme. olduğu kadar yıpratılan adalet kavramı yerine hikmet kanunu kullanılır mafrede. Bir de adalet ortaya çıkarken arkasında bilgi olmayabilir. Kişi adil olur ama bilgi e, arkada onu destekleyebilir. Hikmet dediğimiz zaman her zaman bilgi olması gerekir. Bilgisiz hikmet ortaya çıkmaz. bilgi bilgiyi terbirebiliyor. Bilgi artı hikmet. İki, şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. İnkar ve küfür kötülüğü, karşısındaki iman iyiliği, şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. İnkar ve küfür kötülüğü, karşısındaki iman iyiliği, yapılması gerektiği kabul edilmekle beraber tevk edilen görevlerden doğan kötülüklerden daha yücelik üstündür. İmker ve küfür kötülüğü karşısındaki imanın iyiliği. İn kafir karşısında iman gibi bir iyilik var. Yapılması gerektiği kabul edilmekle beraber, örneğin namaz gibi, terk edilen görevlerden doğan kötülükten daha yücelidir. İman yapılan amellerden daha yürüyedir. Nitekim karşı taraftan da inkar ve kötülük kötülüğü doğmaktadır. Bu durumda iman eden kimse iyilik yönünden en büyük iyiliği istemiş, kötülük yönünden ise son sonuna ulaşmamıştır. Ee, evet. iyilik olarak bakıldığı zaman iman en üstün iyilik fiilidir. Küfür de en üst kötülük fiilidir. İman eden kimse en üst İyilik istemiş olur. E, bu durumda iman eden kimse iyilik yönünden en büyük iyiliği işlemiş, yani iman etmiş. Kötülük yönünden ise son sınıra ulaşmamıştır. Yani e, iman etti. iyilikteki en üst noktaya çıktı ilaçta. Ama fiilinde adam özgürlük bir kötülük istedi. Ama kötülük son sınıra ulaşmadı. Kötülüğün son sınırı bittir ama kötülükte sonuçlarına ulaşmadı. Şimdi iman etti, imanda sonuçlarında ama fiilde de kötülük fiilinde sonuçlarında değil. Şimdi Allah bir kimseyi ebedi cehennem azabına çarptırsa, yani iman etti ama fiilde kötülüğü olan kişiyi ebedi cehennem azabına çaptırsa kafire verdiği ceza gibi ebedi cehennem azabına çaptırsa en yüce iyi yani imanı, Derece bakımından onun aşağısında olan kötülüğü, yani fiindeki büyük günah işleme bilim, geçersiz kırmış olur. Şimdi Allah, bu kimseyi ebedi cehennem zarflar çarptırsa, Muzayır'a veya haricilerin dediği gibi, en yüce iyiliği, yani iman iyiliğini, derece bakımından onun aşağısında olan kötülüğü, yani fiindeki büyük günah işlemiyle eşit kırmış olur. Bu da adalet niteliğine değil, zulüm niteliğine varış. Oysa adalet, kulun yaptığı iyiliğin sevabına istediği kötülüğün cezasından fazla kılmayı gerektirir. Adalet, kulun yaptığı iyiliğin sevabına istediği kötülüğün cezasından fazla aktarmayı gerektirir. Nitekim övgüsü yüce olan Allah, iyiliği 10 katıyla ödüllendireceğini, kötülüğe ise misliyle cezalandıracağını haber vermiştir. Evet, adalet iyilikte fazla vermek Kötülükte karşılığını vermek. Nitekim Allah iyiliği on katıyla ödüllendireceğine, kötülüğe misliyle cezalandırılacağını yani haber vermiştir. Oysa büyük günah karşılığında ebedi azabla çarptırılmak, iyiliği misliyle ödüllendirmeye varmadığı gibi kötülüğü misliyle cezalandırılmakla kalmamış olur. Allah böyle bir şey de yücelir. Mantık nasıl aktı? Şöyle attı, iman en üst iyiliktir, e, küfür en üst kötülüktür. Bir kişi iyilikte en üstte çıksa, yani imana ulaşsa, ama fiilde en üst kötülüğe, yani küfürte ulaşmasa. E, bu kişiye e, ebedi cehenneme atsanız, e, iman en üstte iyiliğe, iyilik karşılarını vermemiş olursunuz. Allah böyle bir şeyde yücelir. Kulun yapması gereken, fiili terk etmesini, Başlangıçta yalancı ve imansız olduğuna delil getirmek imkansız ve temelsizdir. Konunun yapması gereken fiile örneğin namazı terk etmesini başlangıçta yalancı ve imansız olduğuna delil getirmek imkansız ve temelsizdir. Yani fiili terk ettiği için bu kişi ee, kafir, Allah'a inkar ediyoruz. Anlamına Almak imkansız ve kemelsizdir. Buraya yalancı yerine kafir anlamında kafir anlamında olabilir. O, o kastediliyor. Fiili si terk etmesi kafir, Allah'ın varlığını inkar ediyor, kabul etmiyor yani imansız olduğuna tehlike getirmek kemelsizdir. İmkansızdır. Çünkü herkes kabulde, kabulü sürdürmenin gerekli olduğu gibi yalandan kaçınmanın da gerekli olduğunu bilir. Kabul ve kabulü söylenmenin gerekli olduğu gibi zarardan kaçırmanın da gerekli olduğunu bilir. Sonra kulun yapması gereken fiili terk etmesi aklının yarancılığına delil olmaz. Kulun yapması gereken fiili, örneğin işte namazı terk etmesi, aklın yarancılığına yani inançtaki yarancılığa delil olmaz. Fiildeki tek, inançtaki yalancılığa delil olmaz. Yukarıda da geçmişti. İnanç günahı, fiil günahı diye ayrılmıştı. Aynı şey. Bunun yapması gereken fiili yapmaması. İnanç alanında yalancılığa delil olmaz. Zira kişinin aklı, kişiye o şeyin terk olmaması gerektiğini söyler. Kişinin aklı, kişiye o fiili terk etmemesi gerektiğini söyler buna rağmen o tevki işle ve sınırı aşarsa, akıl bu sınırı aşma vaktinde dahil o fiilin yapılması gerektiğini kabul etmeye devam eder. Yani kişi bir yapması gerekiyor. An hani yapmadığı zaman yapmazken, yapmıyorken bile akıl yanlış yaptığını, yapması gerektiğini söylemeye devam eder. Kişinin fiili terk etmesi yarancılığına açık bir derin olsaydı, yani fiili terk etmesi, inkar ettiğine açık bir olsaydı, önceden helal olan her şeyin çocuk ve haram olması gerekirdi. Fiili yapmaması, çarpı olmasına deli olsaydı, önceden helal olan her şeyin çocuk ve haram olması gerekirdi. Niye böyle söylüyor? Fiili terk etmesi, çarpı olmasına deriyse evet, Arada ütifat yok. Buna deliye getirilirse helalede bozuk yenebilir, Helalede haram yenebilir. Aradaki işte ütifat olmadır halde. Onu söyleyebilirim. Yine eğer böyle olsaydı, yani iyiliği terk etmesi, kafir olmasına, Allah'ın mülker etmesine olmasına belli olsaydı, Mürted'in sonradaki kütle döneminin başından beri kâfir olmasından farklı olmaması gerekirdi. Mürted'in de başından beri hep böyle olması gerekirdi. Bu, bu kişinin kürsünü açığa vurmasıyla başlangıçta yalancı olduğu sorucu çıkmaz. Yani kişinin ben Allah'a inanettim diye müddet olduğu zaman ta başlangıçtan beri müddet olduğu, yalancı olduğu sorucu çıkmaz. Dolayısıyla kulun istediği fiil sebebiyle başlangıçta yalancı olduğu sonucunu nasıl çıkarabiliriz? Yani Kişi bir fiil hata yaptığı zaman baştan beri inanç alanında da ilişkilerci olduğu nasıl çıkartabiliriz Tunah sebebiyle Müslüman başlangıçta yalancı olsaydı, yani Allah'a ilişkiler edici, teksik, kazik olsaydı, kafir olsaydı, kafirin daha sonra iman etmesi ve özellikle çiftin olmayan ameller istemesi sebebiyle önceki küflün de yalancılığı ortaya çıkardı. Ve mümin olduğu sonuç çıkardı. Yani fiili sebebiyle, e, bana teati ettiklerini ne o zaman teati de mümkünden gerekli. Burada ne anlıyoruz? İnanç alanında fiil farklılığıyla ama ilgili fiil ayırmak gerekiyor. E, fiil alanında bir e, yapılan şey, inanç alanında sonuç doğru olmaz. Fiildeki hata inancı ortadan kaldırılması, inanç alanında e, ortadan kalkması için kişinin ünter etmesi gerekir, düşük olması gerekir ki inanç da olsun. Fiindeki değişiklik, inançtaki değişikliği gerektirmez. O konu da olmaz. E, Argümanımızın iki esası var. Yani burada anlattığımız akıl yürütmenin, temellendirmenin iki esası var. Bir, kişinin yapması gereken fiili tepki etmesi sebebiyle başlangıçta yalancı olduğu, yani tazip olduğu ortaya çıksaydı, başından beri yalandan uzak durmak gereği ortadan kalkardı. Kişi fiili terk ettirmenin başından beri eğer yalancı tercih oluyorsa, başından beri yalandan uzak durma gereği ortadan kalkar. Bu gerek ortadan kalktığı takdirde de kişinin fiili terk etmesi, onun yalancılığını gerçekte o fiilin faciletine inanmadığını göstermezdi. Bu da onların dediklerinin yanlışlığını gösterir. İki, herkes kendi nefsinden hareketle inandığı vakit inandığında yararcı olmadığını bilir. Burada önemli. Kişinin deliliyle gerek duymadığı için kendi varlığını bilmesi, denliğini bilmesi, denliğini, iç seviyesini bilmesi. Herkes kendi nefsinde inandığı vakit inandığını bilir. İnandığı zaman inanıyor muyum, inanmıyor muyum diye düşünmez düşmez. Herkes kendi nefsinde varlığı olarak inandığı vakit inandığını bilir. Sonra bunu birinde sınırı aşan kimse de bilir. Yani kafir olan, mühürtet olan, müthed olan kişi de inkara düştüğünü bilir. Kişinin sınırı aşması yalancılığına belir sayılırsa eğer kişinin sınırı aşması yarancılığına Allah'ın inkar ettiğine, birinde sınır açması yalancılığına, yani Allah'ın inkar etmesini sayılırsa Gerçekte hiç ilim gerçekleşmez. O zaman her şey ters yüz olur. Bilakis bu iddianın sahibinin yalancı olduğu sonucu da var. Çünkü bu kişi kendi inancında yalan söylememektedir. Burayı niye böyle akıyor? Akış. Kişi kendisini mümin olarak görüyor. Ama günah işledi. Şimdi hala mümin olarak görüyor kendisine, Ama günah var. Sadece veya mühendisinden, sen imandan çıktın, imandan uzaklaştın, Demekse, kişi kafir yapacaksa her şeyin altı olması gerekir. Bu kişi kendi inancında yarar söylememektedir. İnanıyorum. İnanıyorum diyor. İnanım dönem. diyor. Oysa her mümin onun bu sözüyle yarar söylediğini bilmektedir. Yani şöyle, yani kişi inanmıyorsa, kafirse, her olduğunu bilir. İnanmıyorsa, inandığını bilir. Her mümin onun bu sözüyle yarar söylediğini bilmektedir. Herkese, Yüce Allah da bilmektedir. Yani inanmıyorsa ee, inanmazsın, inanıyorum derse kendi inanmadığını biliyor. Yüce Allah da orada inan inanmadığını biliyor. Çünkü Allah her şeyin hakikatini bir başkasına bağlı olarak değil, o şeyin üzere olduğu hâle bağlı olarak bilir. Allah her şeyin hakikatini bir başkasına bağlı olarak değil, o şeyin üzere olduğu hale bağlı olarak bilir. Şimdi üstüne not alabilirsiniz. Şurada şöyle bir İlimle ve fıkıh ayrımı var. E, i̇lim doğrudan bilmek anlamında, fıkıh başkası üzerinden bilmek anlamında. E, Allah'a o yüzden fakir denilmiyor. E, başkası üzerinden biliyorsa fıkıh o noktaya çıkıyor. Başka bir debil, başka bir mesle, başka bir şey üzerinden bilip bilinmesi fıkıh. Doğrudan bilinmesi ilim. Allah her şeyin hakikatini bir başkasına bağlı olarak fıkıh üzerinden değil. O şeyin üzere olduğu hale, hale bağlı olarak, yani doğrudan ilim olarak bilir. Dolayısıyla o kişinin başlangıçta doğru olduğunu bilir. Her ne kadar daha sonra haddini aşmış ve günah işlemiş olsa da kişi ne ise olduğu hal üzere bilir. Züpharda geçmişti, oraya hızlıca bir gelelim. Bir kişi, şurası, ayakta duran, oturan, belli bir hale sahip olan kimsenin Allah katında öyle olması veya Allah'ın onu o şekilde bilmesi çaiz olmaz. Allah ayakta duran, ayakta duruyor olarak, oturuyor olarak belli bir halde olan kimseyi de o hali üzere bilir. Allah'ın onu bilmesi... O şekilde, o hali üzere bir. Yine aynı şeyi kastetti burada. Allah her şeyin hakikatini Bir başkasına bağlı olarak değil, o şeyin üzere olduğu, bulunduğu hal, hale bağlı olarak, ne, ne hal üzere ise, öyle bilir. Dolayısıyla o kişinin başlangıçta doğru olduğunu bilir, her ne kadar daha sonra haddi aşmış, günah işlemiş veya kâfir olmuş olsa da başlangıçta mühür mühür kâfirse kâfir diyebilir. Daha sonra haddi aşmış, günah işlemişse de o hal bir Böylece bu görüşün sahibi Allah katında ve onun yalancı olduğuna şahitlik gelen kimseler mezdinde yalancı olur. Böylece başkalarının küfürünü ispatlamaya çalıştığı sücünde herkesin onun hakkında küfürle hükmetmesi gerekir. Şurası da önemli, başkalarının küflüğünü ispat etmeye çalışmak, başkalarının küflüğünü ispat etmeye çalışmak. Burada ne dedi? Herkes kendi nefsinde inandığı vakit inandığını bilir. Kendi nefsinde kertli olduğu zaman kertli olduğunu bilir. Herkes kendi inandığını bilir. Kişi kendi inandığına vermenin diyorsa, siz tınaş dediğim diye onun küflüğünü ispatlamaya çalışıyorsanız, o zaman ee, Herkesin onun hakkında, başkasına çağırtabildiğin kişi hakkında küfürle hikmetmesi gerekir. Başkalarının küfürünü ıslatlamaya çalışmak demek ki hata. Allah Teala'nın şu ayetinde iman eden, sonra inkar eden, sonra iman eden, sonra inkar edenler var ya, Allah öylelerine ne bağışlayacak ne de doğru yola ayeti onların iddiasına, yani büyük günah imandan çıkarttığı iddialarını destekleyecek bir anlam olsaydı, bu ayet, eğer büyük günah imandan çıkar diye onların iddiasını destekleyecek olsaydı, müminler için iman ebediyya sabit olmazdı. Dolayısıyla onların bu görüşlerinin temelsizliğe sabit olmuştur. Onların küfür konusundaki durumu buysa, daha aşağı konulardaki durum iyicedir. Onların yani bu harici haricilerin küfür konusunda, yani herkesin bildiği konudaki bilgis seyirleri buysa daha nice konularda, sıfatlar, kader, diyet konulardaki durumu nicedir. Şu halde insanların hallerinin farklı olması için de bulunmadıkları karşı hallerin geçersizliğini gerektirmez. İlke. İnsanların hallerinin farklı olması, içinde olması ilgül. İnsanların hallerinin farklı olması içinde bulunmadıkları karşıt hallerin geçersizliğini gerektirmez. Bu ilke muhtelif dinahalar konusunda bağlar. Yani mümin halinde ise mümindir, kafir hür küfür halinde ise kürdüz kafirdir, şirk halinde ise müşiktir. O hal, o hali bağlar. Öncesini sonrasını bağlamaz. O halde onu söylemek gerekir. Mu'tezleyi konuda bağlar. Çünkü Mu'tezleyi kâfî-i kâfî deniyor. Nûmî ile Niye bunu söylüyor? Büyük planç imandan çıkar, gütle girmez, aradadır, fasıktır. Ama bu zaman nûmî veya kâfî diyememiz için bu ilçe mu'tezleyi bağlar. Nûmî ile nûmî, kâfî demek gerekir ilkisi. Sonra ne ilginçtir ki Muhtezile ve hariciler, büyük günah işleyenlere namaz ve kıdlı adına nispet ederler. Yani bu da ilginçtir. Niye ilginçtir? Fıkıh açısından ilginçtir. Ee, bu insanlar, günah işleyen insanlar toplumda yaşarlar. İktiman toplumda yaşarlar. Muhtezile ve hariciler, büyük günah işleyenlere namaz ve kıdlı ehli, ehli, namaz, ehli kıdlı adına verirler. Toplumda yaşarken nikah Düşmesini kabul ederler, namaz kılmasını, kıldırmasını, kurban kesmesini, fıkhi açılar, Müslüman gibi yaşamasını kabul ederler. Bu ilginçtir. Aslında çelişkidir. Oysa bu ismin onlara nispet edilmesinin sebebi imandır. Eğer siz fıkhi uygulamada günah işleyen kişisine, namaz kıldırmasına, evlenmesini, boşanmasını, kurban kesmesini, her türlü şeyi, Müslüman gibi kabul ediyorsanız bu ismi vermeniz gerekir inanç alanında verilmeyip fıkra alanında veriyorsunuz. Bu iklimsidir. Dolayısıyla bu isimlerin kalıp da imanın gitmesi onların varlık sebebini gitmişken kendilerinin kalması değildir. Bu kişilerden Mümin ismini kaldırıp da onların varlık sebebi yani iman gitmişken ismin kalması değildir. Bu açılabilir. Biliyorsunuz bu tezgah fıkıh daha nefide edilir. Dünyada yaşarken ne mümin mekâfet emlerinde de dedikleri kişilerin Müslümanlığı ile evlenmesine, döşenmesine, kuran kesmesine inanmamasına, arkasında cemaat olmasına itiraz etmiyorlar. Yine de iman mümin gibi yaşamasını kabul ediyorlar. Oysa çelişkin. İman ismini kalkırıyorsan, o zaman mümin isminde kabul men olur. Suresinin 31. ayetinin yasaklandığınız büyük günahlar kaçınırsanız bir İmteşteni vur buradaki kısım büyük günahlar değil, büyük günah şeklinde bir kıraatla rivayet edilmiştir. Yani kebair değil de kebire şeklinde bir rivayetle de gelmiştir. Eğer ne kadar kebair, büyük günahlar şeklindeki çoğu kıraat daha yaygın ise de kebire şeklindeki rivayette kıraat da vardır. Onu niye gündeme getirdi Çünkü maturidin anlaşımına göre buradaki sakındığınız Büyük Kınah, inanç alanındaki Büyük Kınah, diğerleri onun fiildeki Büyük Kınah diye anlıyor. Ee, Yergen Kıraat'a göre okunduğunda ise çoğu tipiyle kast edilir. Yani, Kebrair çoğunluk kabul edilen ama Kebire diye de gelmiş. Ama bununla çoğu tipi de kast edilir. Dolayısıyla ayetin ekil anlamda olabileceğini inkar etmiyoruz. Ki bu takdirde söz konusu bir günah, küfür ve şirk olur. Bu da mümkündür. Bu anlayışımız da şu destek demektedir. Yani bu kraltlerdeki kebire de gelse, da gelse fark etmez. Ee, bu takdirde tekse küfür şirk diye düşünebiliriz. Ee, çoksa diğerler diye düşünebiliriz. Bu anlayışımı şu ayetler destekler. Kim imanı kabul etmezse. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, sizde kim dinden dönerse, dolayısıyla Allah kendisine ortak koşulmasını açtığına bağışlamaz. Ayeti de bu anlaşılır. Yani bu da de inançla ilgili olanlar anlaşılır. Sonra Allah Teala şöyle buyurur. Bunun dışındaki günah ile değil kimse için bağışlar. Yine bu konular şöyle buyurmuştur. Küçük günahlarımızı örteriz. Dolayısıyla bütün bu ayetler tek bir hüküm ifade etmektedir. Tüm ayetlerle okunduğu zaman tek bir hüküm ifade etmektedir. Bilindi, yani nedir o? İnanç alanındaki durumla fiil alanındaki durum farklı. Yani bu anlaşılıyor bu ayetlerde. Kim inanı kabul etmezse, size kim dinden önerse, kim İslam'dan başka din ararsa, Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunlar inançla alakalı, küfür ve şirket anlatıyor. Bir de bunun dışındaki günahlarınızı bilebildiğiniz için bağışlar, küçük günahlarınızı örter diye kast edilen yerler var. Dolayısıyla bütün bu ayetler tek bir hüküm ifade etmektedir. Dileğindeki üzere Mu'tezile ve Hariciler isimden ne birinde ne de diğerinde yani ne iman ne konusunda bir kavraşa sahiptir. Mu'tezile ve Hariciler ne birinde ne de diğerinde bir kavraşa sahiptir. Sonra bir diğer önemlisi de şudur yasaklandığınız büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlardan öğretiriz ayeti, haricilerin anlayışına göre sanki kıfır ve şirkten sakınırsanız demekte. Bu tezilerin anlayışına göre ise sanki imandan çıkmaktan sakınırsanız yükseldilerini sizden öğretiriz demektedir. Dolayısıyla bu iki gruba göre imandan başka büyük günah yoktur. Bu durumda ayet onlara göre özel bir şeyle ilgilidir ki o da dinden ve imandan çıkaran şeydir. Ancak bu anlayış, onların ayetlerin genel olduğu iddiasına geçersiz kılmakla yanlışlamakla ve onları ayetin özel yani has olduğunu kabul etmeye mecbur bırakmaktadır. Ne var ki bir delil olmak sızın aynı kategoride yer alan iki şeyden birini hükmüne dahil edip diğerini dahil etmemek keyifliliktir. Burası umum husus meselesi, umum ayetler var. Bu ayet umum mu anlaşılır, has mı anlaşılır? İlke nedir? Bir delil olmaksızın aynı kategoride yer alan iki hükümden birimi diğerine dahil etmek, tahsis etmek kifliliktir. Bu açıklamalarda Hüseyin bin vaid ifade eden bütün naslarda tıraksana görüşüne bağlı kalmasının gereğini ve zikredilen kimselerin görüşünün yanlış olduğunu ortaya koyar. Şimdi bunu ileride gelecek 359'da Hüseyin bin Necdar diyor ki, Vaat ve vahit ayetleri aynı derecede. Dolayısıyla burada tevakkuf etmek gerekir. Tevakkuf görüşü. İleride geleceği için bakarız. Şimdi geriye görelim. Büyük günah, küçük günah. yok okuyalım. Muafiyeli'nin görüntüsü şu, yasaklandığınız büyük günahlarda kaçınırsanız büyük günahlar iki türlüdür. Biri inanç alanındaki büyük günahlar, biri değil alanındaki günahlar. Bu önemli. Yani büyük günahlar sadece inançtaki büyük günah demek de sıkıntı, sadece fiilindeki büyük günah demek sıkıntı. Muafiyeli de büyük günahlar inanç alanındaki ve değil alanındaki büyük iki ikiye veriliyor. İnanç alanındaki büyük günah, küfür ve şirk, ebedi gerektirir. Bir alandaki büyük günahlar da kişi tövbe edebilir, Allah affedebilir veya başka iyiliklerle örtülebilir. Şimdi burayı okuduktan sonra şu kısmı yine arayalım. Yasaklanmanız büyük günahlardan sakınırsanız küçük günahlarınızı örtelir ayeti hariciden anlayışına göre sanki küfür ve şirkten sakınırsanız demekte. Yani sadece inanç alanındaki bir ilgililik demekte. Muhtezilerin anlaşmaya göre imandan çıkmaktan sakınırsanız iftirelerini öteriz demekte. de yani demek bile. Dolayısıyla bu iki gruba göre imandan başka büyük günah yoktur. Yani haricilere ve muhtezile göre imandan başka büyük günah yoktur. Bu durumda ayet onlara göre özel bir şeyle eğilidir yani imandan ilgilidir onlar e, Amerika imana dahil ettiği için imanla ilgilidir. O da ve imanlar çıkaran şeydir. Ancak bu anlayış, onların ayetlerin genel olduğu umum ifade ettiği iddiasını geçersiz kılmakta, yanlışlamaktadır. Ayetlerin özel olduğunu kabul etmeye mecbur bırakmaktadır. Ayet iman tahsis tasit etmesin, iman gibi etmek umum ifadesine ayıtıla. Ne var ki? ilke bir deril olmaksızın aynı kategoride yer alan iki şeyden birine hükmüne dahil edip diğerine dahil etmemek tefkiliktir. Bu açıklamalarda Hüseyin bin vaib ifade bütün naslarda duraksama görüşüne bağlı kullanmanın gereğiyle ve zikredilen kimselerin görüşünün yanlış olduğunu ortaya koyar. Hüseyin bin Neccar demiş ki vaib ifade ayetler aynı derecede güçlü, tahsis olmaz, dolayısıyla duraksama gerekir. Sonra bir diğer esas şudur. Allah pek çok iyiliğe karşılık vaatte bulunmuş ama büyük günahlardan sakınmayı bu vaatte ulaşmanın şartı olarak dikletmemiştir. Allah pek çok iyiliğe karşılık vaatte bulunmuş, cennette koyacağım diye vaatte bulunmuş ama büyük günahlardan sakınmayı bu vaatte ulaşmanın şartı olarak dikletmemiştir. Öte yandan pek çok kötülüğe karşılık çok iyiliklere gelen anlamda vaatte bulunulduğu gibi genel anlamda vaitte bulunmuştur. Bu genel anlamda diye geçen yerler umum anlamındaki yerler. Allah umum olarak iyilik yapanlara cennete koyacağım diye vaat ettiği gibi günah işleyenleri cehenneme atacağım diye de vaitte bulunmuştur. İki ayeti de genel anlamda umum anlamında olan kimse iki konuyu bir konuda toplamak suretiyle çelişkiye sebep olur. Yani vaat ayetleri de umum, vaid ayetleri de umum ikisi de umumsah, İki ayette onun olarak düşünen kişi iki konuyu bir konuda toplamak suretiyle çelişkiye sebep olur ki bu sevdikliğin belirtisidir. Yani iyilik e, yapanlar cennete koyacağın bir ayetler var, yapanlar cehenneme koyacağın bir ayetler var. İkisi de onun ifade ediyorsa o zaman aynı kişinin iyi hem yaptığı için o kişi için hangisi gerçekleşecek? E, bu da e, sevdikliğin belirtisidir. Yani iyilik yapan cennete gider, kötülük yapan cehenneme gider dediğimizde iki öneremeyi mutlak olarak aldığı bir çelişki doğar. Çünkü iyilik yapan aynı zamanda kötülük de yapabilir. Herkese kötülük yapan iyilik de yapabilir. Bu durumda kimin nereye gidecek konusunda çelişki doğar. Şimdi burada Hüseyin Neçer'e yapıldı. Genel eğilimle işte e, hariciler umur ifade eder diyorlar. E, Yürce'ye işte bu helal Aramheran sayılarına veya Hakkı alana diye tahsis ediyor. E, meccari Gengke, Meccari de tolakkuf ediyor. Bu ayet eşittir, umum açısından diye. Bunu gelecek sayfa iklimde kurdu. Sonra bundan hakkında, yani yukarıdaki iki önerim hakkında, öne sürülen görüşler çelişki arz etmiştir. Yani umum, ifade eder, çelişki ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, bu ve hariciler, büyük günahlar sebebiyle ve ilk ayetinin genel olmaya daha umum olmaya daha layık olduğunu çünkü bu yaklaşımın sakındırma ve öğüt verme bakımından daha etkili olduğunu iddia etmiştir. Birazcık yani, örneği cehenneme atacağız ayeti umum anlamda almışlar çünkü bunu umum anlamda alırsak Müslümanları, insanları sakındırma ve üüt verme açısından daha etkili olur diye düşünmüşler. Müjde ise vaat ayetlerinin yani İman ve salih amel işlemleri ebedi cehennete koyacağız ayetlerini umum almaya daha layık olduğunu. Çünkü vaadi, Allah'ın biline rahmet, ak ve bağışlanma sıfatlarından daha layık olduğunu. Dolayısıyla bu sıfatların hem büyük günahları hem de küçük günahları geçeştirilir. Yani, Murtadil hariciler bir tarafta, mülciye bir tarafta. Ayrıca buna şu ayet şahitlik eder. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Onun dışında giderek girebilmesi için bağışlar. Ee, yine va'id işledikleri günahı helal sayanlara yönelmiştir demişler müziği içinde. Ee, Va'idin özelleştirilmesi gerekiyorsa bu kendi dışındadır. Buna karşılık va'id kendisi itibarıyla özelleştirilmesi gerekir. Dolayısıyla va'id yani cehennem tehdit İçilen, ödedik, iddia, yani, menâh-ı şeklindeki ayetler özel olmaya daha uygundur. Yani e, vaat bildiren ayetler kendisi itibariyle geneldir. Ancak başka ayetler sayesinde özel olabilir. Buna karşılık vaid bildiren ayetler kendisi itibariyle özeldir. E, ayrıca vaidin gerçekleşmesi için günahın sürekli olması gerekir. Ki bu da genelliğin bir özelliğin alametidir. Şimdi o zaman şey ortaya çıktı. Ee, Büyükünahçı denilere ödüldüğünde yani başlayacağız da günahı helal saymak, günahı sürekli işlemek veya günahı hassa gibi şartlarla özelleştirilmiş olmuş Ki bu da genelliğin değil özelliğin has alametidir. Oysa bu yani sürekli bir şartı vaatte yoktur. Bu sebeple vaik günahı helal sayarak işleyen kimselere yönelik sayılmalıdır. Şimdi tekrarlamış olalım günah işleyenleri ebedi cehenneme atacağız derken hangi günah işleyenler hepsine günah helal sayanlar, helal sayan işleyenler günah sürekli işleyen veya günah hafife alan şeklinde sınırlandırılmıştır. Ya da vaid, kulun işlediği günahla birlikte yeni olmadığında günahına karşılıktır. Ya da vaid de belirtilen azap, o günahın cezası olmakla beraber Allah o günahı affetmek suretiyle lütufta bulunabilir. Veya vaid edilmiştir ama ebedi cehennem atacağım diye Allah e, o günahı affetmek suretiyle bir tuta bulunabilir. Çünkü Allah günahkar kulun e, kendisinin rahmetinin umduğunu ve affının büyüklüğünü bildiğini bilmektedir. Dolayısıyla kulunu rahmet ve affından mahrum etmez. Çünkü kulu ümide sevk eden fazla insanı ortaya çıkmıştır. Ya da Allah'ın iyi kulları günahkarlar hakkında şefaatte bulunur. Allah onlara günahkarlar adına yaptığı bağışlama talebini kabul eder çünkü bağışlanma talebini günahkar verimlere çevirir. Ve yukarıya gelirsek umun ve husus bildiren ayetler, ummun vaat ve ib bildiren ayetler. Ummun bu meselesinde eee mürci tarafındaki yani tebeddi günah denerek çözümle bakacağız ayetlerini tasvir etmişler. günahı saymak. Günahı etli işlemek. Veya günah işlemiş olmakla beraber affedilmek veya günah işlemiş olmakla beraber şefat e, muhatap olmak gibi tahsiye etmiş. Bir, buradaki yorumuyla e, muhtezi ve karecileri eleştirmiş. şeyle cenab atıp yaptı ama ayrıntısına girmedi, ileride gelecekti. E, sonra bu konuda bir diğer esas şudur, allah Teala, Allah'a iman ettik teyimiz ve Peygamber iman etti ayetleriyle kula günah işlemeden önce iman ismini vermiş. Ondan küfür ismini givermiştir. Evet Allah kişilere iman ettikleri için iman ismini vermiştir. Ondan küfür ismini kaldırmıştır. İman ettiği zaman iman ismini vermiştir. Böylece Allah kişinin ne ile mümin olduğunu açıklamış. Ve evet, kişinin kendi gibi birine sen mümin değilsin demesini haram kılmıştır. Ee, kişi iman fiilini gerçekleştiği zaman, iman ettiği zaman iman ismini vermiş ve evet, küfür ismini kaldırmıştır. Böylece Allah kişinin ne ile mümin olduğunu açıklamış. Yani iman fiili ile iman olduğunu açıklamış. Ve kişinin kendi gibi birine sen mümin değilsin demesini arar kardeşler. Size selam veren, sen mümin değilsin deneyim. Yine Allah, sen mümin değilsin müminin daha önce açıklaması geçmişti. Kişi kendini mümin hissediyorsa mümin geçmişti. Yine Hz. Peygamber Cebrail ona iman hakkında soru sorduğunda iman açıklamış ve ile söz konusu ettiği esaslara inanması hasebiyle mümin ismini hisset etmiştir. Benzer şekilde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir deyince, namaz kılacak, rekat edince kadar insanlarla karşı savaşmakla emri olunduğu İşte ayet ve hadislerde belirtilen esaslara inanan iman etmekte yine gerçekleştiren kişi, Kur'an-ı sünnete, ümmetin icma'ına dilcilerin, Arap dilcilerinin şahitliğine göre mümkündür. Aktarılanlara göre iman etme, yani tasdik bilginin gerçekleştiren kişi Kur'an-ı sünnete, ümmetin icma'ına, Arap dilcilerinin şahitliğine göre mümkündür. Sonra büyük günah işleyen hakkında itibar edilmiştir. İmandır ama büyük günah işlevi ne olacak denilmiştir. Bu nitelikteki kimse. Mortezlerin müşkül eşentliği ve haricilerin inatçılığı yüzünden seferi gibi bir imanî statü olarak varlığını sürdürmektedir. Mortezle müşkül eşentliği bir karmaşıklığa sürülmüş, imandan çıktı, küfre girmedi, baskı demiş ama tasavvufa ara bir konum olarak kabul etmiş. Haricilerse inat yapıp şafir oldu demişler. Aslında bu statü bu iki gruba, yani muhifzile ve haricilere anistet edilmelidir. Yani kadirlik statü aslında bunlara anistet edilmelidir. Niye? Şuradan dolayı, size selam verme sen değilsin demeyin. Ama siz günah işledi diye o kişiye değilsin, imandan çıktın, şurada girmedin demek veya hariciler gibi sen değilsin demesi sebebiyle, ee, onlar mislek edilmelidir. Çünkü onlar üstatüyü kendilerini için tercih etmiş ve Allah'ın rahmetinden birini kesmişler. Allah'ın hikmeti gereği onları affedeceğini düşünmemişlerdir. Sonra fısk, isyan ve gülümün anlamları imanın zübkü değildir. Fasık, fısktan fasık, fısk fiilinden fasık ismi, isyan isminden asi ismi, gülüm fiilinden zalim ismi ortaya çıkar. Bunların anlamları iman değildir. İman-ı iman kastı, başlık-ı zıplı, teksil. Fısk, isyan, bilim anlamları iman değildir. Dolayısıyla bunlarla nitelenen bu sihirleri işleyen, iman-ı olan küfürle yetenemez. Zira fısk, emirden çıkmak demektir. Ve bu üç kısma ayrılabilir. Fısk, basık, emirden çıkar anlamındadır. Üç kısma ayrılabilir. Bir, Doğru yolu gösterme mahiyetindeki emirden çıkmak. 2 farz konumundaki emirden çıkmak. Üç, inanç konumundaki emirden çıkmak. Yani fıskanildiği zaman buna dikkat etmek gerekiyor. Hangi şeyden çıkan kişi? Doğru yoldan ayrılan kişi mi? Farzı terk eden kişi mi? İnaçtan ayrılan kişi mi? Zulüm de bunun gibidir. Çünkü zulüm bir şeyi yerli yer dışında koymaktır. Zulüm bir şeyi yerli yer örtünündeki bir yere koymaktır, adaletsizliktir. İsyan ise karşı çıkmak demektir. Şimdi biri çıkar da bu üç fiil ceza ve anlam hakikati bakımından aynı kefeye koyar ve hepsiyle imanet ortadan kaldırırsa ve onları işleyen kafir sayarsa kendisine zulmetmiş olur. Fısk evet, doğru yoldan çıkmak, farzdan çıkmak, imançtan çıkmak. Zulüm yerli yerine koymamak, isyan karşı çıkmadım. Şimdi Şimdi çıkar çıkardılar, bu üç fiil, ceza ve anlam açısında aynıdır. Hepsi imanı ortadan kaldırır derse, zulmetmiş olur. Allah'ın, Resulü'nün ve imamların yaptığı ayrımı ortadan kaldırmaya girişmiş olur. Buradaki imamlar, soru işareti yazmıştım kendim okurken, şu anki kanaatim %99 şu dilcilerin şahidi Arap dili imamlarının yaptığını ortadan kaldırmıştır. Yani dil imamlarını yaptığını ortadan kaldırmıştır. Not alabilirsiniz. Çünkü e, fısk, zulüm, isyan konusunda Arap dili uzmanlarının açıklamaları bulunuyor. Dolayısıyla şunu söylemiş diyor: Kim e, bu anlam farklılığını kabul etmez de bunların hepsini iman eşlerse, eşit bunlar yapılırsa iman gider derse Allah'ın yani ayetlerin, resulün, yani hadislerin imanların yani Arap bilgilerinin yaptığı ayrım ortadan kaldırmış olur. Şu an netleşti burası. Girişmiş olur. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. İmanın ne anlama geldiğini daha önce de açıklamıştık. İman hastik. Dolayısıyla teksik fiili varsa küfür gerçekleşir. Fıst fiili, siyam fiili, gülüm fiiliyle iman ortadan kalkmaz. Tek istisnası şurası fıst emirden çıkma anlamında fıst Doğru yoldan yaklaşma anlamı var. Ayrıca çıkma anlamı var. İnaçtan çıkma anlamı var. İnaçtan çıkma kastedebilebilir. Asık fıstıklar. Ayrıca de var. Bu.